Evet sevgili arkadaşlar, hanımlar, beyler, hepimle esenlikler dileyerek Nasrettin hoca Hoca'mızdan bir fıkra, biraz da gülelim Arapça öğrenirken. E, Coha eydan ahmak diyor. Coha ahmak eydan ya da eydan ahmako. Hoca da ahmaktır diyor. Bakalım nasıl ahmaklık yapmış. İstata yapabildiği cuha Nasrettin Hoca en yecma biriktirmeyi ya yani biriktirebildi. Biriktirmeyi becerdi. Ba'da dirhemi birkaç dirhem. bir soğubetin zorlukla, zorlukla birkaç dirhem biriktirmeyi becerdi. Like için ya'mele çalışmak için Fit ticareti. Ticaretle uğraşmak için Nasreddin Hoca zorlukla birkaç tane dirhem biriktirmeyi becerdi. <gülüyor> ele zevcetehü, feseele sordu zevcetehü eşine, hanımına, Fime yüteecürün neyi alıp satayım, hangi alanda ticaret yapayım diye, Lü'dirre aleyhi ribhan lidir bol bol olsun di için bol bol olması için aleyhi onun üzerine ribhan kar ya yani bolca kar gelmesi için bolca kar etmesi için hangi alanda ticaret yapayım diye zevcesinin hanımına sordu Zevcesi de kale zevceti hü zevceti hü Eşi ona dedi ki, "Marağım ki görüşün nedir, fikrin nedir? Ya jöha, ey hoca, fi em ''Yapma yapmak konusundaki görüşün nedir? Hangi konuda? Fi ticareti asl. <gülüyor> Bal ticareti konusundaki fikrin nedir, hoca? Gal jöha, fi sururin, hoca sevinçle cevap verdi dedi. <gülüyor> İnnehe, şüphe yok ki o, fikretün, bir fikirdir. La be'se fîhe, zarar olmayan bir fikirdir. Yani yabana atılacak bir fikir değildir. Fe ezhebu, gideceğim ve eşleri alacağım, satın alacağım. Kıdreyni, iki kap, iki tencere ya da iki güğüm. minhu baldan ve ebi' ve onunla ikisini satacağım. Yani satın alıp iki gün satın alayım baldan ve onu satayım. Coha, zehebe juha zehebe juha Nasrettin Hoca gitti ile b'il asali. Bâi satıcı, el asali bal satıcı. Bal satıcısına gitti. Türkçede bayi kullanılır zaten. Ana bayi, bayi arçelik bayısı, beko bayısı işte Hyundai bayısı gibi bayi satıcı demek veştere ve satın aldı kıdreyni iki kap iki güğüm hamelehüme himari, himarihi ve hamelehüme yükledi o ikisini fevkal himari eşeğinin üzerine ve rahave gitti yüneydi ...bağırmaya başladı. Alel aseli... ...bal üzerine... ...bağırmaya başladı. Yani satlık balım var. Satlık balım var. Fitturkati ...yollarda... liye ahu Onu satmak için... ...yollarda... ...bağırmaya, seslenmeye... nida etmeye başladı. Tabi eskiden... ...işte şu anda hoparlörle, megafonla... Patates var, soğan var diye satıcılar ne yapıyor? Sesleniyor mahalle aralarında gezerken. Nasrettin Hoca da eşeğinin sırtındaki balı yüklemiş. Balım var, bal satıyorum falan ihtiyacı olan var mı? Tabi biz duysaydık biz de bal alırdık ondan. Neden? Çünkü soyadımız bal sever. Evet. Ama o dönemi görmedik Nasrettin Hoca'nın güzel dönemi. Fitariiki ve yolda Ken ehmeki iki ahmak vardı yemşiyeni yürüyen iki ahmak yemşiyeni ehmekun ehmeki yemşi yemşiyeni yürüyen iki ahmak vardı Kale ehhamanil Birisi diğerine dedi kiMve te temen ne net temenni edersin Min dü, Dünyada ne temenni edersin? Yani dünyada ne olmasını istersin? Allah'ın sana ne vermesini istersin dercesine? Kânel-e-kâru <gülüyor> soruyu alan öbür arkadaş dedi ki e-temenne, temenni ediyorum. Ey yekûne li benim olmasını temenni ediyorum. Katî'un bir sürü, kebirun büyük bir sürü olmasını arzu ediyorum. Minel ganemi. Koyunlardan büyük bir sürüm olmasını arzu ederim. Thumme kale. Sonra o arkadaşıma dedi ki Ve ente meve tetemenne. Ve sen ne temenni edersin? Ne arzu edersin? Kale el aharu arkadaşı dedi ki öbürü. E temenne. Temenni edeyim, ey yekûneli, benim olmasını temenni edeyim, katî'an kebîrün, büyük bir sürü olmasını arz ederim, nasıl bir sürü minezzi'ebi, kurtlardan büyük bir sürüm olması arz ederim. Liyekule ghanemeke, senin koyunların yemesi için büyük bir kurt sürüsüne sahip olmayı arzu ederim. Fe öfkelendi ahmakın biri, minhu ondan mütemenni il galem. Yani koyunları temenni eden büyük bir koyun sürümü olsun diyen adam, arkadaşının böyle bir temennisine karşı ne yaptı? Öfkelendi. Ve ve ona dedi ki, kelam söyledi, carihan yaralayıcı, ağır sözler söyledi. Bunun üzerine fümmeş çebeke sonra kapıştılar. İkisi kapıştı. fi irakin bil eğri elleriyle birbirlerine vurdular. Yani elleriyle önce kapıştılar. Yapıştılar birbirlerine. Varaha ve başladı küllüm minhüme her birisi diğerine yadribu vurmaya başladı. yadribül ahara yani her birisi diğerini ne yaptı? Önce elleriyle itişdiler, sonra pat küt vurmaya başladılar. Ahmak ya ikisi. Biri dedi ki benim bir sürü büyük bir sürü koyunum olsun istiyorum. Öbürü de dedi ki benim de büyük bir sürü kurdum olsun ki senin koyunlarını yesin. Öyle ahmak işte. Felemme waqta kiraa o ikisini gördü Coha Nasrettin Hoca salehuma o ikisine sordu annenin sebebi sebebi sordu ya niye birbirinize böyle vuruyorsunuz niye kavga ediyorsunuz sagantine ne? hakaya onu anlattılar lehu ona fe anlattı ikisi anlattı lehu ona nasretunre yani lehu. le li al hikayeyi anlattılar işte bundan dolayı kapıştık e, Felemme Semi'a işittiği vakit, Semi'a işitti, Felemme işittiğinde, Cuhar, Hoca, Minhum'a bu ikisinden, El-Kıssat'ı, hikayeyi bu ikisinin duyduğu vakit, Ta'accebe, şaşırdı. Sümme Enzel'e sonra indirdi, Kıdre-i'l-Asel'i, İki, Güğüm, balı indirdi, Ve sebeke Hüme, Al-Al-Ardi, ve <gülüyor> yere döktü. İki güğümü de döktü. Kailen böyle diyerek. Ce'alallahu <gülüyor> demi Allah kanımı kılsın, Yesilu akar kılsın. hazel <gülüyor> aseli bu bal gibi. Ya bu bal gibi kanımı da akar kılsın yani. Akıtsın. İn lem tekune ahmekayni. Eğer siz ikiniz ahmak değilseniz, benim kanım da bu balın aktığı gibi yere aksın. Yani öleyim demektir. Ama tabi Nasrettin Hoca da balı ne yaptı? Yere akıttı. Çok zeki olduğundan dolayı. فقال احدühüme fî gada bin. Birisi فقال dedi, احدühüme birisi Onlardan birisi fi bir <gülüyor> öfkeyle. Ve <gülüyor> mevde ne diyeceksin? An özünü. <gülüyor> Kulakın hakkında ne diyeceksin? Le kadar ad daha kulamız sırda. Ya yani sen ne diyorsun? Bak kulamız sırda. Fakat <gülüyor> seni ikincisi dedi ki: Kelle <gülüyor> asla. Lem mafazel ki ben bunu yapmadım. Bel bilakis hüve o. Adda ısırdı. Üzüne nefsini, Kendi kulağını kendi ısırdı. Asla ben yapmadım. Kelle. Asla. Lemefazelihe. Ben öyle bir şey yapmadım. Bel bilakis hüve. Adda. özüne nefsini, Kendi kulağını kendi ısırdı. Ben yapmadım. Asla. Şimdi Nasreddin Hoca rolü kaptı. Fahara Nasreddin Hoca şaşırdı. Men yusaddı. Kime inanacak? Ve men yükezib. ve kimi yalanlayacak? Fekale lehume Onlara dedi ki o ikisine dedi ki İspira sabrediniz. Lahzatan bira, biraz sabrediniz. Hatta ta ki eciye, geleyim gelihim ileyküme size geleyim yani size gelinceye kadar azıcık sabrediniz. Sabırlı olun. ثم أسرعن أحوى بيته ثم sonra evi yönünde koştu evine doğru koştu evinin yönünde koştu Ya yani evinin yönünde koştu demek evine doğru koştu فلم <gülüyor> دخل girdiğinde Cuha Nasreddin Hoca'l-Beyti eve ona sordu zevcatühü eşi hanımı an sebebi عبدته مسرعن çabuk dönmesinin sebebini sordu. Ya böyle hızlı. Niye geldin? Sebep ne? Hayırdır. Fekale lehe, ona dedi ki nasıl hoca ispiri sabırlı ol hatta ta ki teh, entehye bitireyim min emri hezeynil ahmakayni bu iki ahmakın işini bitirinceye kadar sabırlı ol. Ya bu iki ahmakın işini bitireyim ki bitirinceye kadar sen ne yap sabırla sabırla isberi sabırla hatta ta ki انتهي sona getireyim min emri hazain el bu iki ahmakın işini sonuna getireyim ya yani bitireyim neticelendireyim Nasrettin Hoca hanıma da şaşkın şaşkın bakıyor tabii. ne diyor bu hocam Dahala juha Nasrettin Hoca girdi hücresine odasına وَاَغْلَقَبْ عَلَيْهِ bebe ve üzerine kapısı kilitledi, kapattı. Vara حَيُّ bu ve tecrübe deneme etmeye başladı. Denemeye başladı. هَلْ يَسْلَطِيُوا اَنْ يَعُضًا Isırabilecek mi? özüne nefsini, emle. Yani kendi kulağını ısırabilecek mi? Emle, yoksa ısıramayacak mı? Çünkü orada ahmakın birisi dedi ki, işte bu benim kulağımı ısırdı. Öbür ahmak dedi ki, asla ben öyle bir şey yapmadım. Kendi kulağını kendi ısırdı. Nasrette Hoca şimdi bunu değerliyor. Çekiyor kulağını, boyunu çeviriyor. Ağzını şapir, acaba kulağımı kendim ısırabilecek mi? Tabi gördüğünüz gibi bu aşamada Nasrette Hoca'nın dengesi bozuluyor ve yere düşüyor, kafa üstü. Kâne ha, ye cûr rûzûnî çoha yani Nasretin Hoca çekiyor kulağını kulağını çekiyordu cerraya cerru çekmek cerrarmatı ile cehni bir femi yani ağzına yakın çekmeye çalışıyor ve ni rakabet ve boynunu büküyor ve iftahu feme ve ağzına açan ha, ha, böyle yapıyor nehiyeti yani tabi kulağı yönünde ama döneceğiz be, ama faydasız faydasız bir şekilde ağzını kulağın tarafına çevirip aç, açıyor e, boynunu büküyor ve kulağını çekiyor ağza doğru ama faydasız وَاسْتَمَنْ Rafi مُحَاوَلَتِه۪ هَذ۪ي كَسِيرًا bu yönde çok gayret ettiği muhavaleti havale muhavale yani bu yani çok gayret etti. ile en faqada tevazunehu o kadar ki gayret etti ne yaptı? faqade kaybetti tevazununu dengesini ve vaqa ve düştü vaqa ta de şiddetli bir şekilde yere düştü. Evet. Ne hada juha koca ayağa kalktı ve hüve yeti ve o hissediyor duyuyor farkında re'sehu başında bir ağrı çünkü fe he ve kafayı baktı ki buldu ki ne kad şüccet kırıldı yaralandı yarıldı ve nezefet demen ve kan atmaya başladı ve nezefet ve onurdan çıktı. Nedir? Demen kan çıktı. Fe'âd-ı <gülüyor> o iki ahmak'a döndü. <gülüyor> ve huve yeteellemû Ve o tabi başı ağrır vaziyette o iki ahmak'a döndü. Fe'se'le <gülüyor> hü' yani sebep. O ikisi sebebi sordu. Nedeni sordu. Fakala lahuma joham, nüstetməcə o ikisinin dedi ki <gülüyor> emin oldum, tamamen tam anlamıyla, emin oldum, tamamen tam anlamıyla, onlar şüphelik yok, lütfəttaekettü tamamen yok, lütfəttaekettü emin oldum, tamamen tam anlamıyla, onlar şüphelik tamamen emin oldum, tamamen emin oldum, kendi kulağını ısıramaz. Ve fakat yümkünuhu, onun için mümkündür. Ey yeşütce re'sehu, kafasını kırabilir. Keme terehune, gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi kafasını ne yapabilir? Çatlatabilir, kırabilir, yaralayabilir. Ama asla kendi kulağını ısırmaya muvaffak olamaz. Ben buna tam emin olum. Felemme aade ilel beyti eve döndüğü vakit felemme ve aade döndüğünde ilel beyti eve döndüğünde seeletü ona sordu zevcetühü eşi anil aseli balısı oldu. Fekale lehe ona dedi ki kene hünake ahmekani orada iki tane ahmak vardı. kana idi hünake orada şurada Evet, ahmakani iki tane ahmak vardı orada. Fe edatul, asale, fe edatul asale, e... <gülüyor> Balık kaybettim. ada ayılıyor. Ve şekeştüresi. Ve kafamı parçaladım. Li <gülüyor> usbihâ Onların üçüncüsü olmak için, yani üçüncü ahmak olmak için, balı kaybettim kafamı da kırdım evet bu Nasrettin Hoca iki amakın üçüncüsü olmak için diyor ki işine hem balı kaybettim hem de kafamı kırdım sevgili arkadaşlarım bir sonraki Nasrettin Hoca videosunda buluşmak üzere hepiniz esen kalın Abone olmayı da lütfen unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olunuz.